5 Mart 2021 Antalya Serik Kadriye mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda tekrar İsmail Şahin. Rekor gübre gübreleme programı çilek için bu serada en baştan sona kadar kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Evet. Ee, İsmail Bey neler oldu? Neler gördük? Daha önce kullanmıştık rekor gelişim ama bu sefer komple program olarak kullandık. Olsun abi hani daha önce de çalıştık. Ee, çalışmaya gene devam ediyoruz. Göründüğü gibi. Başka Şimdi bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi burada öncelikle gerek var. Hani çileğin, da. çileğin cinsini söyleyelim. Festival. Dikim şeyi tarihi olarak ee, fide şeyi tarihi nedir? 5 e Ekim dikim tarihi. 2020, değil mi? 2020. 5 Ekim 2020. Cins olarak Festival. Festival cinsi. Şimdi şöyle göstererek gidelim. Şuradan başlayalım. Siz de yanaşın. Şu çiçekleri e siz de gelip gösterseniz. Şöyle gösteriyorum işte. Şimdi Burada gördüğünüz gibi çiçeklenmesi, şu orta göbek gelişi hala geliyor. Şimdi geçen sene daha önce rekor gelişim kullanmıştık. Şöyle çiriklerimizi de gösterelim. Biz devam edelim. Bu seneyle kıyaslarsan bu sene bu sene daha iyi ya. Yani bu sene arada çok fark var. Bu sene şimdi verim anlamında baktığımız zaman yani çok fark var yani e, arada. Ne ne olmuştur verim olarak katlama? Ne gibi bekliyorsunuz geçen seneye göre? Vallahi 3 mü desek artık yani çok fazla hani bunu Sezon sonunda da çok kötü bir şey yaptığımız şöyle da, Hani şöyle daha sezonda daha sezonun daha başındayız. Şimdi şurası şöyle bir bir kök ayrılıyor. Şöyle şu göbeğini gösterelim. Şunlar da yeni gelenler. Burada e, şu şekilde yeni gelenler. Hı hı. Şimdi şöyle bak meyve meyvelerimiz. Bir de burası dün toplanmış. Aynen dün öyle. Toplanmış bir sera. Şu çiçeklerini bir daha gösterebilir miyiz? Yani sağlıklı görüntüsü açısından. Şöyle yakın görüyoruz. Dün topladığınız bir yer. Ee, şey anlamında kalite anlamında meyve kalitesi hakkında bir şeyiniz var mı bu sene? Vallahi kalite meyve... Kızargınlığı, e, renk, parlaklık, aynaları, albeni. Hepsi oluyor. Hı hı. Ee, hani. Şöyle gösterelim. Kalite meyve çok çabuk büyüyor. Hı hı. Yani meyve gelişimi, meyvenin doluluğu, iç çok, doluluğu çok, anlamında çok... iyi diyorsunuz. Şöyle hı. gösterelim. Şimdi göstermek istiyorum çok, ki, siz çok iyi gelin belki... şöyle. Şimdi şu bir kök, şurası. Şöyle. Şöyle görüldüğü gibi. Bakın, şuralardan geliyor, sürekli geliyor. Neredeyse 6-7 kardeş var zaten şurada. Var ama var. yeni gelenler de var. Geliyor tabii, bu meyveler bitince tekrardan onlar Hı -hı. kendini hazırlıyor zaten. Onlar kendini hazırlıyor diyorsunuz. Peki, meyvenin iç doluluğu vesairesi ile ilgili şey nedir? İçi dolu ya. İçi dolu. Şöyle... Hı -hı. Hı. Bu şekilde. Gösterelim. Ee, bu seneki iklim şartları konusunda çilek yetiştiriciliği ile ilgili nasıl geçiyor? Yani dönemsel anlamda sıcak ve soğuk. Havanın soğuması. Biz bu gübreyi kullandığımızdan sonra hiç o tür streslere girmedi bu. Stres yaşamadık. Stres yaşamadık. Çiçeklenme ile ilgili çiçeklenme sorunu yaşadık mı? Yaşamadık. Baştan beri böyle. Baştan beri böyle geliyor. Şöyle göstererek gelelim. Şu karşıyı gösterelim. Tam net görülüyor. Şurada. Şurası gördüğünüz gibi bir kökten. Şu bölge komple. Ee, bu şekilde. Şimdi burada Kadriye'de çilek üretimi var. Epeyce bir çilek üretimi yapılıyor. Evet. Ee, çevremizdeki eşinize, dostunuza tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Onlar görüyor mu? Ya da yani, kullananlar. Kullananlar görüyor. Ee, onlardaki memnuniyet nedir ya da? Aynı bendekiler. Hani değişen bir şey yok. Memnunlar aynı. yani. Memnunlar. Şimdi memnunlar. burada 3 tane ürün kullandık. Tekrar söyleyelim. Toprağımızdan rekor gelişim. Aynen öyle. Bunu daha önce zaten test edip kullanmıştınız. Damlama bir de rekor gübre yaprak, yaprak gübresi şimdi damlama'yı nasıl attınız damlama ya da yaprak gübresini bir uygulama tarifi ee, yaparsanız çilekle ilgili yani gübreleme programının içine 100 cc Aha. dönüm başına rekor, 100, 100 rekor damlama yapıldı 100 cc evet 100 cc, e, yaprak yaprağı da attığım zaman hı hı. E, 100 litre suya 250 cc 250 cc, cc olarak şeklinde Taçar uygulama yaptık buraya. Sezon başından beri devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Yani uygulamanın şeyini e, tam kestiremiyorum da devam ediyoruz yani. Devam ediyorsunuz. Zaten devamlılık konusu önemli ee, şey anlamında. Şöyle biraz daha gösterelim mi Sibel? Şuralardan birkaç yer daha gösterelim. En azından tünelin tamamında aynı şeylerin olduğunu göstermiş olalım. Yani görünüyor, bakabilirler. Şura özellikle. Çünkü üreticiler de görsel anlamda bir şeyler görmek istiyor. Her ne kadar tarifleriniz olsa da. Kollarda bile çiçek patlatmış bak. Bakın gösterin onu. Nasıl olduğunu tarif edin. Kolda bile çiçek patlatmış. Kolda bile çiçek patlatmış. Zaten göbeklerde tekrar geliyor. Şimdi burada yaptığınız uygulamalarda sonuç anlamında verim olarak kıyaslarsak geçen seneye göre 2 ya da 3 katı diyorsunuz şimdiden. Diyoruz ve bunun daha devamı var. Bunun devamı var. Yani daha yeni başlıyor daha zaten. Daha Mart'ta. Burada kaç kere topladık şey? Bir sayı var mı? 7-8 ee, defa toplamışızdır. Ama tabii tam bir şey değil. Yani, yani tam, yüksek tabi, bir oran yani, değil. Şu saatten sonra. Bundan sonra sıklaşıyor. Hava da ısınıyor. Hı. Bundan sonra daha verime binecek yani. Anladım. Zaten göründüğü gibi zaten çiçek falan. Kaç dekar yeriniz var burada toplam? Sizin İstanbul'da kendinize ait. 6 dekar yeri var. 6 dekar. Ee, akrabalarınızın da tamamı var. Aşağı yukarı hepsi tabii, tabii, tabii. bu işi yapıyorlar. Tabii tabii. Hepsi de e, ee, yani... Şey olarak, sistem olarak zaten belli. Çileğin canlılığı, yaprak kalitesi, herhangi bir stres olmadığını söylüyorsunuz. Bir e, iki hafta önce hava soğumuştu. E, soğukta, artı sıcakta çiçeklenme ve stres sorunu yok. E, meyve şey, tutumla alakalı bir sorun var mı? Meyve tutumu öyle bir körlenme falan Heh, yok. Körlenme ile ilgili bir sorun yok. Yok, hani bu... Yani bir yani bir tane içinde öyle şey yok yani. Hepsi meyveye dönük. Hepsi bir, meyveye dönük diyorsunuz. Sırasına binikler. Ee, tekrar sorayım. Tavsiye eder misiniz? Çilek üreticilerine. Herkes Türkiye'deki üreticiler ederim. görecek. Herkese tavsiye ederim. Rekor gübre gübreleme programını. Eee hani olsan abi iyi takip edin. Başka bir şey söylemiyorum. Biz Rekor Gübre AŞ olarak buradayız. Eee firmamızın ürettiği ürünlerin hem tanıtımını, varsa çilekle ilgili ya da gittiğimiz yerlerdeki detayları üreticilere aktarmakla ilgili çalışıyoruz. Ee, i̇zlemelerini, onların da denemelerini, kullanmalarını her zaman tavsiye, tavsiye ederiz. ediyoruz. Evet. Herkese Antalya'dan, Kadriye'den selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Selam ederim.